Bile bulup görmedim ben aslında çıkarıp bilem o seni aklımdan Oyunu var bilem o kafından beni Bu diş polsada beni o yorma On saldem alma, olmam Yarın aşık düşüne konumda Boş verme elin. I'm Dememi dur sadım, üskürdüm Yanlanı gürsesin Eş birden gülsesin Sen diyan ya'lı gözlösin Qaydıp tapmacaq ya'lı başladım anjıra Ekli kapılarını itip Bilema uçuda Ayetmeli ekenne Gelmecek Wolfon juda Bu yaradan son Berilmecek ya'lı şipa Dasar dağın tanış yüzleri selgerip İki tarafa ürün umid Ümid edip geleceğin Geçmişin da kalmaktan orkyan Gözleyen gelcegi Herimiz bari yaram yönü kimimiz varcımız birden f'durum görünü hemen fail edip sana taraf üstünden cayalarım koluğum elinden tuttum başımı eğdirdim yanlışan mal malı diye cayladım o nakiyli tanango bu menakhir elini çektin artık yurukday ki ağrı gördürümden düşündüm açınlanam tanango ben düşümde seni görsemim think demen yok. varda adından başladığı.